Üçal Otogaz'dan herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz ML500. Mercedes severlerin, arazi taşıtlı severlerin çok sevdiği bir aracımız. Bu aracımız Almanya plaka. Müşterimiz Almanya'dan. Ayrıca takipçimiz. Almanya'dan gelirken her zaman uçakta geliyormuş ama bu sefer hem LPG bağlatmak istediği için hem de burada kullanmak için aracıyla gelmiş ve LPG'sini bağladık. Biz biliyorsunuz yüksek beygirli Yüksek teknolojiye sahip araçlarda genelde ilk tercihimiz Prince oluyor. Bu araçta da Prince VSE 2 modeli var. E, Key'in enjektörlü, dünyanın en kaliteli markası. Zaten herhangi bir e, başka marka bu araba için düşünülemez. Ama tabi burada bütçe belirliyor montajdaki e, marka seçimini. Müşterimiz tercihini Prince'den yana kullandı ki biz de e, Prince'i duyduğumuz zaman her zaman çok seviniyoruz. Ayarlarını yaptık yol ayarlarını montaj zaten çok başarılı bizim bu araçlara özel kendi bir montajımız var hem sistemdeki parçalar görünmüyor hem de optimum performans verecek noktalara yerleştirdik bu parçaları yol ayarlarından sonra da gayet başarılı oldu Avrupa'daki Türk Türk normlarına da uygun bir montaj Bu arada Türkiye'deki montaj stilimiz Avrupa'da Türk Türk'te geçmiyor onun için farklı bir montaj uygulamak gerekiyor. Avrupa'da da e, muayene istasyonundan geçebilecek şekilde montajları yapıldı. Müşterimiz Almanya'da aracını işletecektir. Artık Avrupa'da da biliyorsunuz devlet teşviki çevreci koşullardan e, LPG montajı sayı olarak çok arttı. Ki bunu Türkiye'ye gelen araçlarda da görüyoruz. E, artık Türkiye'ye gelen araçlar eskiden kaporta boya yaptırırken artık LPG montajı da yapılmaya başladı. Tabii yabancı devletlerin bu konuyla ilgili e, teşvikleri çok daha fazla. İşte arabanın vergiden muaf tutuyorlar. İşte belirli bir oranda yakıt veren ülkeler var. Bandrol ödetmeyen ülkeler var. O yüzden Avrupa'da hem devlet teşviki hem de çevreci bilinç bizden daha ileri düzeyde olduğu için onlar da bayağı bir montaj yaptırıyorlar. Yabancı kaynaklardan aldığımız veriler. Türkiye'ye gelen gurbetçilerimizden de zaten bunu görüyoruz. Evet, 8 silindirli Mercedes'imizi. 5.000 motor Mercedes'imizi müşterimize şu an teslim edeceğiz. Alan izniyle birkaç gün sonra tekrar Almanya'da yollarda olacak bu araç. Türkiye'de yapılan bir işçilikle Almanya'da seyahat etmesi bizim de ayrı bir gururumuz. Güle güle kullansın diyelim, merkezi uygunlar.